Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında Üçgende eşlik konusunun Kenar açı kenar eşliği testinin çözümünü yapacağız Hadi bakalım çözümlere başlayalım Kenar açı kenar eşliği nedir? İki üçgende aynı açının yani eşlik açının Kolları birbirine eşitse Bu iki üçgen eşittir diyoruz ÖSYM'nin sevdiği bir tarzdır dikkat edin lütfen Şimdi ABC ve DF üçgen Sonra 8-8 verilmiş 5-5 verilmiş bir de bir şeyler verilmiş mi? Evet şuradaki ile buradaki açı hdf açısı birbirine eşit verilmiş. Bak alfanın kolları arkadaşlar şu üçgende 5'e 8 bu üçgende de alfanın kolları 5'e 8 mi? Evet. O zaman bu iki üçgen eşittir. O zaman alfanın karşısındaki kenarlar da birbirine eşittir. Yani x artı 2 eşittir. 2x eksi 3. Buradan eksi 3'ü attık öbür tarafa 5. x'i de buraya attık. 2x eksi X'ten. x geldi. x'i böylelikle 5 bulduk. Bizden de 5 isteniliyor zaten. Örnek biri 5 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Bak, 70 var burada, burada da 70 var. Şu üçgende, dikkat et, bu üçgende 70'in kolları çizgiye çift çizgi. Bu üçgende de 70'in kolları çizgiye çift çizgi. O zaman iki üçgende aynı açının kolları birbirine eşitse, bu iki üçgen eş üçgendir. Eş üçgeni bulduktan sonra açı da isteniyor ya bizden. Aynı kenarı gören açılar birbirine eşit ya da aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Çift çizgiyi gören burada kaçıya ben ne diyeyim? Mesela e, ne açı diyeyim? Alfa demek istemiyorum, Alfa burada kullanmış. Burada çift çizgiyi gören neyse çift çizgiyi gören burada da nedir? Bu yeterli zaten. Hemen 2 iç açı 1 dış açı. Hop şurası. N artı 70 eşittir. Alfa artı N olacağından N'ler gitti. Alfayı da böylelikle de 70 derece olarak buluruz. Yani örnek 2 70 çıktı. Geldik örnek 3'e. Şimdi ABC üçgen. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. İkiz kenar hocam tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 2'ye böl. 132'ye böldüğümüz zaman 65 65 yaptı. Eşit kenarlar var. Bak şimdi şu üçgene dikkat edin. 65'in kolları çizgiye çift çizgi. E, bu üçgende de 65'in kolları çizgiye çift çizgi. O zaman ne oldu bu üçgenler? Eş üçgen oldu. Madem bunlar eş üçgen e, o zaman burada açı da isteniliyor bizden. Burada çizgiyi gören açıya ben bir alfa dersem çizgiyi gören açı burada da alfadır. Bu sefer iki iç açı bir dış açıdan yine yapabiliriz. Alfa 65 çıkar ama bu sefer farklı yapayım. Şuraya çift çizgiye beta dersem çift çizgi burası da betadır. E, burada alfa artı beta artı 65'in 180 olduğunu biliyoruz ya. E hocam burada da hop şey var. Alfa artı beta kaç çıkar dolayısıyla burası? 115 çıkar. E burada da alfa artı beta artı x'in 180 olduğunu söyleriz. Hocam burası 115 ise alfada kaç çıkar o zaman? Alfada 65 derece çıkar yine. Evet cevabımız böylelikle 65 oldu. Örnek 3'e geldik. Örnek 4'e. Bir eşkenar üçgenin her bir kenarı doğrusal biçimde eşit miktarda uzatılmış ve KLM noktaları elde edilmiş. Şöyle... Eşkenar üçgen burası. Eşkenar üçgen açı kenarların eşit olmasını açıların eşit olmasını gösterelim. Sonra hocam 60 ise burası kaç derece? 120. Burası da 120. Burası da 120 ama bir işime yaramayacak gibi. Bak şurada bir üçgen var karşımda. Üçgenler varsa bazen üçgenlere dikkat etmek lazım. Bir de burada üçgen var. Bu üçgende hemen bakıyorum. Hocam 120 derece 120 derece. Hatta buraya çift çizgilere A dersem çizgilere de B dersem dikkat et 120'nin kolları A'ya A art ve Hocam burada da 120'nin kolları A'ya artı B. He, 120 açısının kolları A'ya A artı B'yken. Burada da 120'nin kolları A'ya A artı B'yken. O zaman iki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. A'yı gören alfaysa A'yı gören burada da alfadır hocam. Şuraya beta dersem A artı B'yi gören betaysa. Burada da A artı B'yi gören betadır. Sonra hocam iki iç açı bir dış açı. Alfa artı beta kaç çıktı? Hocam alfa artı betayı böylelikle 60 bulduk. iki iç açı bir dış açıdan. Ee, bizden ne isteniyor? Hocam bak şurada kaç isteniyor? Yani KLM açısı alfa artı beta isteniyor. O da kaç yapıyor? 60 derece yapıyor. Dolayısıyla örnek 4'ü e 60 bulduk ve bu testle bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar kenar kenar eşliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.